Konuya, Konuya giremeyenler, podcastine giremeyenler Podcast'ine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Böyle beklenti yaratmıyor muyduk orada? Böyle giremeyenler? Neyse bunu prova yapalım biz. Bir de boş tutacağımızı. <gülüyor> yok yok kayıtta değil aynen Böyle koltukta otururken falan. Aynen olmadı çünkü böyle. Bir türlü yapamıyoruz o işi. Nasılsın görüşmeyeli? Ama en azından podcast'ın adını öğrendik. Bir kere de bir söyledik. Boşanıyor. Evet. Bir öncekini dinleyenler 9 kere de söylediğimizi Bir öncekini dinlemeyenlere biliyordur. de kalbim... Para parça. Şervan hala yazmadın. <gülüyor> Şervan galiba bunu desteklemiyor. Şervan galiba podcast dinlemiyorsun. Olsun ve canın sağ olsun. Yani dinlemediği için bu sitemler de çok işe diyor. ama Ben sonra ona hepsini de kolaj yapıp atacağım. Bölüm 1. <gülüyor> şey Şervan'a giydirdiğin kısımlar diye mi? Yoksa? Sana seslendiğim kısımlar diyeceğim. Romantik bir vuruş olacak. Ben insanları böyle kırarım. Podcast'ı açtık başlayalım bir ara. insanlara diyor ki bunlar ne konuşuyorsunuz siz? Ne e, tamam hadi aç. Konu sen de bu hafta. Ben anlamadım konuyu. Önce Tenet'i konuşacağız. Neyi? Tenet. Film olan. Anladım. Sonra onu bazı metaforlarla hayatımıza uyarlayacağız. Ne düşünüyorsun Tenet'le ilgili? Bok gibi bir film olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> yani şey yapsaydım daha e, sert girseydin. Şöyle özetleyeyim. Tenet'i ben izlemeye gittim tabii ki sinemada. İşte Nolan'ın filmi. Hadi gidelim falan. Nolan'ciyiz özellikle. Nolan'sın lan sen. E. Bu ne? Bu iki ne günlük vardı? aşkı için dünyayı yıkan adam. Pol. Niye bu kadar takıldın ona? Bütün filmde ona takıldın çünkü çok. Çünkü bütün film onun üzerine. O kadına A aşık olduğu için birçok şey yapıyor. Bir yerden sonra ka kadın için kendi hedeflerinden falan vazgeçiyor filmin ortalarında. Doğru. Sen yakın zamanda izlemen için hatırlamazsın. Kaç önce izledim ama neyin aşkı ya bu? İki günde. Bu ne kadar boktan Ama bir çok senaryo. Güzel kadın. Hayır çok güzel bir işte. Orada bir olay var, bir olgu var, bilmem ne dönem yani şey zaman atlıyorsun bir tarafa geçince falan. Çok güzel bir hikaye. Bir aşk için salak salak şeyler. Çok güzel bir trik. Trik aynen. Hikaye Hikayenin nasıl ağlatmışsın? Senin olan olarak nasıl Benim senden beklentim yüksek. Bir de 7 yılda yazmış bir senaryoyu. Mesela hani diğer yaptığın şeylere kıyaslıyorum ister istemez. Bir insan nasıl tecrübe aldıkça daha kötü bir iş çıkarabilir ortaya. Ya birazcık bence benim gördüğüm Nolan'la çünkü Nolan'ın her filminde zamanla oynama var yani. Bir zamanla yani problemi var, var onun. Var yani belli. zamanı takık. Kurgus çok iyidir bilmem ne. Yani düşünün filmlerini. İnception'ı düşün. Prestij'i düşün. Zaten ile başlıyor. Hepsinde bir zaman ya geriye alma ya paralel zamanlar işte farklı hızlar. Dunkirk'te öyle bilmem ne. Tenet de demiş artık ileri geriye boş ver. Tam anlamıyla ileri geri yapayım demiş biri. Zaman Çözüm. Yani sadece onun mekaniğini çözmek için bence 7 yıl uğraşmış. Çünkü hikaye gerçekten çok ortalama bir hikaye ve Nolan'ın son 3-4 filmler hatta Batman 3'ten beri böyle zaten çok hikayeli bir şey kalmadı yani. İşte şimdi bundan bahsediyorum. Sen bana bir beklenti yarattın izleyici olarak. Benim için Nolan deyince çok iyi bir film çıkması lazım. Sen bu kadar teknolojinin içinde oldu. ...bu kadar iyi efektlerin olduğu bir filmde nasıl bu kadar kötü bir senaryoyla... ...çok iyi olabilecek bir filmi çok kötü bir hale dönüştürürsün? Bu şey değil mi? Zamanımızın artık acı gerçeği değil mi? Yani çok fazla görüyoruz. Evet ama bu mantıklı mı? Yani nasıl? Avatar'da öyle mesela bir yerde baktığında yani... Katılmıyorum. Çok güçlü bir hikayesi yok. Tamam ama şimdi ondaki olay... ...yani şöyle Avatar'ın birincisinde de çok güçlü bir hikaye yok baktığın zaman. Tamam. Değişik biri ama... Sana hiç bunu vermedin. Nolan hep verdi. Önceki filmler. Evet. Önceki filmlerini de verdi. Yani en iyi, kesinlikle izlemen gereken filmler saydığında ilk üçte üç filmi var adamın. Ne mesela? Prestige var. Ee, Inception var. Bir de şey var. Yukarı seviyor musun Inception'ı? Se ben seviyorum. Sekiz kere falan izledim. Hiçbir şey o kadar izlemem. <gülüyor> Bir de şey var. Interstellar deme ya. Ben seviyorum. <gülüyor> Onu da izledim geçenlerde yani. Ben seviyorum. Sondaki ve şaşırtması benim çok hoşuma gitmişti. Ya işte. Yani hiçbiri kötü filmler değil bu arada. Yani, tamam da yani film şimdi filmi çok beğenmezsen de bunu izlemeniz lazım dersin. Ya ona da şey demiyor musun? Aşk, sevgi, aa kızım bunu gör kitabı itiyorum falan. Aldın her şeyi buna mı bağladın? Ona bağlamadım yani ben orada. Sen değil filme diyorum. Tamam ben orada hiç anne baba, baba sevgisi falan hiç umurumda olmadı yani. Neye baktın? Genel hikaye akışına. Sonunun bağlanma sonunun farklı bağlanmasına falan yani işte ilahi, ama bak diğeri öyle değil diğerinde şey falan bak falan. bu sonunda oraya bağlıyor bütün hikaye baba kız sevgisinden devam etmiyor Nasıl yani? bir hikaye var o hikayenin içinde baba kız sevgisi var. Bazı şeylerde hikaye aşka göre. Matrix gibi. İşte şeyin aşkı. Anladın mı? Tenet o. Tenet Ama bu. O kadar kötü ben sevmedim. Yani şöyle bunu sıradan bir, sıradan demeyeyim de hani bir Nolan kadar isim yapmamış bir yönetmen çekmiş olsaydı çok iyi derdim. Ama diyorsun. sen Nolan'sın. Bu işte. arada ben bu şey, bunu bir yerde anlatmış olmam lazım. Eylem Biliyorsunuz ki övmek istediğim zaman nolan mısın sen mi Tenet filminden sonra eyleme hiçbir zaman övmek için nolan mısın sen demedim. <gülüyor> Eski nolan mısın sen diyebilirim. <gülüyor> ya işte yani bir kere izlesen yeter bir film Tenet benim için. Evet ama bir kez daha izleyip gerçekten fikirlerimde haklı olduğumu görmek istiyorum. Ben izledim ikinciyi bir ara sen yokken sen izleyebilirsin kendimi. Aylaksız. Üçüncü kez izlemek istemiyorum. Peki. Çünkü Ona değecek bir şey yok yani. Peki için. kral. E buradan bir yere bağlayacağım. Buradan şuraya yani. bağlayacağım. Beklentimiz yüksek olduğu için mi? Bazı şeyleri. Bazı şeyleri kötü görürüz yoksa gerçekten kötü müdür? Beklenti ne kadar etkiler ben, düşüncelerini? Ben yani yüzde bin. 2000. Bilirse, bilirsin ki önyargı ile ilgili bir bölüm yapmıştık. <gülüyor> Mesela benim için böyle Beklenti metal... buna paralel bir şey zaten. Tabii. Yani rock metal müzik tarihinin bana sorarsan en iyi albümlerinden birisi Metallica'nın Metallica albümü Black Album diye de geçer. İşte Enter Sandman'ler bilmem neler. Bence inanılmaz bir albüm prodüksiyon olarak inanılmaz. Yapım kalitesi inanılmaz, besteler inanılmaz. Ama Metallica, Thrash Metal'den gelen işte Kill Master of Puppets'lar var diye böyle hayranları, albümleri falan yakmıştı. Gerçi bir sonraki albümde yaktılar daha çok ama. Ha, yoo, o albümde yaktılar. Bana sorarsan inanılmaz bir albüm. Ama insanlar Metallica'dan aynı şeyi beklediği için o dönemde, işte aynı o bangır bangır müziği yapsın diye beklediği için, bu kalitede bir albüme kötü diyorlardı. Ben de her zaman söylerim, Metallica harici bir grup yapsa bu albümü, öyle şeydir yani. All Time yüzde böyle ilk 10'da, ilk 15'te olacak bir albüm. Dolayısıyla beklentiler çok etkiliyor yani oraya dönersem. Sen bu gruptan bunu beklemediğin için, mesela MTK'nın son dönem albümleri de hep leş. E, ama yani aynı eleştiriye gidiyor aslında, adamlar 40 yıldır müzik yapıyor, aynı müziğimi yapsınlar. Ha belgeselleri var, bümlemleri çok ticariye dönler falan filandan dolayı yani geç artık iyi bir örnek değil ama o albüm bence çok iyi bir örnek. Müthiş bir albüm. Boş parçası neredeyse yok. En sık dinlediğim de albümdür. Ama sor metali kaynamlarının en nefret edilen albümüdür. Tamam. Metaforu anladım da metaltı hiç sevmediğim ve <gülüyor> hiç bilmediğim için kafam çok karıştı. <gülüyor> ee, bu beklentiyi yaratmak. Yani aslında beklentiyi yaratmıyorsun. Bir şey ortaya koyuyorsun ve insanlar çok beğeniyor. Sana bir şey yakıştırıyor. Evet. Bu çok basit bile bir insan saçını bir renge boyuyor. Onu çok beğeniyorsun. Diyorsun ki sana bu renk çok yakışıyor. Sakın değiştirme. Sonra başka bir renk yapıyor, beğene de biliyorsun. Ne demek istiyorsun burada? Yani beklentin Önyarda her zaman demiş. aslında yok. Beklentin aslında bir şey biçimlendirmiyor. Senin beklentin başkayken sana başka bir şey de sunsa beğene de biliyorsun. Yani illa evet. bunun karşılığı benim beklentim şu yönde ama o yöne gitmedi. O zaman bu beğenilmeyecek bir şeydirimiz yok bence. Yani tamam, sen yani... mesela Metallica'nın albümünü beğendin. Çok beğeniyorum en sevdiğim albüm. De. Sen beğendin. Başkaları beğenmedi. Beklenti o kadar etkilemiyor o zaman. Nasıl yani? Onlar da beklenti olduğu için beğenmiyorlar zaten. Tamam ama sen beğendin. Sende beklentim var. Sen de dinliyorsun. Çok seviyorsun. Ben işte bir adım dışarıdan bakabiliyorum. Yani her zaman değil. Bu örnekte insanların, müzik gruplarının, kişilerin, yazarların zamanla Değişebilmesi çok normal hepimizin değiştiği gibi, zevklerin de değiştiği gibi. Ben mesela yıllarca işte adı Deep Purple özentisi diye Mor ve Ötesi dinlemedim mesela. İşte bunlar arak, bunlar arak rock müzik yapıyor, bilmem ne bu çok sene dinlemeye başladım. Sana, çok linç sanırım. Çok linç bu sözünden sonra. Hayır kendime küfrediyorum. Mesela bu sene ben özellikle o Beşiktaş konserinden sonra dinlemeye başladım. Yani popüler parçağını biliyordum ama temiz müzik yapıyormuş adamlar. İşte biz e, me metalciyiz, biz biz asıyız, biz işte arakçı bunlar, bunlar popüler rakçı diye diye. Yıllarca dinlememişim, on yargılarım geçtikten sonra bile dinlememişim adamları. Öyle de bir karaktersizlik işte, örneği seninki. Bir dinleyeyim dedim. Alanlar gayet güzel Türkiye standartlarının üzerinde müzik yapıyormuş yani dolayısıyla onlar da sana her zaman ders oluyor niye ön yargıyla yaklaşıyorsun yönetmenler de böyle olabilir yani ya mesela şey gibi mi işte Türk filmi açacaksın ya da dizisi şey diyorsun şimdi bunlar 15 dakika bakışır. ki platform işleri de işte öyle ise, oluyor evet platform işlerinde bile bir tık bakışıyorlar ee, ama mesela bu ben de çok var çok güzel bir noktaya değindi ben neredeyse hiç Türk filmi izlemiyorum mesela. Tabii platformdakileri bile, bile kolay kolay izlemiyorsun. Yok yani çok zorlanırım izlerken. Çok fazla yargı da vardı. Bir de Türk sinemasının kurtuluşu olarak sanat sineması devreye girdiği için işte Reher Demler, Nuri Bilgeler bilmem neden sonra ben de sanat sinemasından son derece uzak biriyim. Zor bir şey bence sanat sineması yani. Ya şey gibi işte geçen bölüm konuşmuştuk. Bir insan bir işte... Tabloya bakıyor 2-3 saat bakarak geçiriyor. Ben bakamam. Şimdi ben hani tam ben de sanat severim. Sanattan uzakta bir insan olduğumu düşünmüyorum ama bir tabloya 5 saat bakmak da bana göre değil. Öyle ya, bir hayatım yok çünkü. Ya bakarsın Doğal olarak bakmasın, yani. tam yani şey gibi düşün yani Bir yere gittin gezmeye 5 saat bakmazsın bir tabloya. Tablo yani, Hayır, ama şöyle işte, İşin yani. oysa bakarsın. Hayır, yani şöyle demek istiyorum. Mesela ben Prestige altı kere izledim. Niye altı kere izliyorsun? Prestige altı kere izlemek demek 15 saat Prestige bakmak demek yani. Dolayısıyla hani bu sen dans seviyorsun, ben frisbee seviyorum, o dağ tırmanışı seviyor. Dolayısıyla ben seni beş saat frisbee oynatamam, sen de beni beş saat dans ettiremezsin. Ama tam tersini yapabiliriz. Dolayısıyla senin tutkun resim sanatıysa ve çok sevdiğin bir sanatçının çok senin için çok önemli bir eseriyse 5 saat bakabiliriz. Bak, bahsettiğin şeyde dansda bir hareket var. Aktif olarak. Prestijde bir şey oynuyorsan izliyorsun. Tabloda hiçbir şey hareket etmiyor. Bilemezsin. Tamam onun iç dünyası farklı olabilir ama hitap ettiği kitle çok daha düşük. Çok yani, daha az demek istiyorum. Evet. Yani prestiji olabilir. Senin kadar çok değil de hani atıyorum sen 6 kere izledim ben de 3 kere falan izlemişimdir. Gene bir hani şey var ki ben bir şeyi tekrar tekrar izlemem. İyi olan şeyleri tekrar izlerim. Sen ee, de iyi. Tamam işte yani. A, prestij ama çok o konuda tartışmaya açık değil. İyi ya. Yani. Var yani çok sevmem. Hani genel olarak var. iyi bir film ama yani sanat filmi de öyle bir şey. Yani herkes film izleyebilir ki bu kendi içinde ama... Sanat filminin iyi İzleyen insan sayısı çok çok çok daha az. Aşırı az. Zaten hani Türkiye olarak bu konuda çok iyi de değilken neden gene minicik bir kitleye hitap edeceğim bir şeye odaklandın? Açıklayabilirim. Ee, bana demiyorsun değil mi? Yönetmenlere diyorsun. Yönetmenlere ha. diyorum. Sana yani niye diyeyim bunu? <gülüyor> yok Türkiye'de şu an başarının iki yolu var. İki diyelim bir tane daha vardı artık yavaş yavaş modası geçti. Birincisi işte komedi. Bir iki tane ünlü oyuncu koydun mu? İşte Türkiye'nin en çok izlenen filmi oluyorsun. Recep İvedik bunlarda çok iyi örnekler. İşte sonra Selçuk'un yaptığı filmler falan filan. Selçuk dediği arkadaş ama film örneği verirsen iyi olur. Düğün Dernek, Çalık Çengi. Ne yaptı? Baba babaları mesai. Hani senin arkadaşının yaptığı filmleri bilmek zorunda değil. Evet izlemedim ben de hiçbirini ben de hiçbirini değilim <gülüyor> son sonuncu birinde oynadım onlar ama ayıp. izlemedim öyle düşünüyorum. Gerçi silindi o sahne mi ama. Sahnen silindiği için tripatıyorlar. Evet misin? falan yok ya denedim dayanamadım. İkincisi de Sanat. Bir diğeri de korkuydu. Korku şimdi yavaş yavaş modası geçiyor yine örnekleri çıksa da. İkinci olan da sanat sinemasıydı. Ama bu da bu sefer de gişeden değil yani az çok biraz gişe yapsa da festival turları, prestiji, televizyon satışlarıyla kâra geçiyordun. Yani Nuri Bilge öyle yapıyor. Bir de Avrupa fonlaması alabiliyorsun. Dolayısıyla bütün yeni yetişen sinemacılar komedi yapmak istemiyorlarsa sanat sinemasına yönlendiler. Kaliteli işler yok mu? Var. Ama ben sanat sineması sevmiyorum. Yani 2022 seçkime bak. 2023 beklediklerime bak. Bu videolar kanalda yayında bakabilirsiniz. Evet ve izlememişsiniz. Kalbimiz 2023 kırık. 2023 videom hiç izlenmiyor. Şu an çok kalbim kırık. Neyse. Bu videonun podcast yayınlarına kadar izleniyormuş. Valla. <gülüyor> Dolayısıyla şey... Bana göre değil. Bir de abi ülkedeki herkes mi sanat sinemacısı ya? Orada sanat sinemasını onu da tanımlamak lazım ama işte daha ağır işleyen, daha toplumsal sorunları işleyen filmler çok güzel. Ama benim için yani ele aldıkları şey anlamında ama niye artık kalite olarak bu görülüyor? Benim için mesela en iyi Türk filmleri ve bugüne kadar izlediğim, şöyle söyleyeyim yanlış oldu en iyi demeyeyim. Benim yapmak isteyeceğim, ben sinema yapsam, Vaviyen, Taylan Biraderler, Usta, yönetmeni unuttum, Usta'nın DVD'sini... 2 yıl bekledim ya. Şimdi YouTube'da var açıp izleyebilirsiniz eğer silinmediyse. 2 yıl her dışarı çıktığımda DNR'a girip DVD'sini bekledim. Sonunda da çıktı. A, ve o günü Yine o belli ettin. Neyse. Usta çok eski bir film değil. 2010 falan. DVD kovalamak eski bir yaşı. Ha evet. <gülüyor> Tabii şimdilik gibi platformlarda belki de vardır bir platformda. Hiç unutmuyorum. Eser arkadaşımla sinemaya gittik böyle. O da Almanya'da yaşıyor. Dedi abi sinemaya gidelim. Şu Taksim'deki sinemalardan birinde film izlemek istiyorum. Ne var? Bilmiyoruz. Usta yürü girelim. Ve böyle ikimiz de aa Eser de çok iyi sinemacıdır. Sonra sinemayı bıraktı. Şimdi teknoloji geliştiriyor. Neyse. Böyle büyülenerek çıktık. Yani sinemadan büyülenerek çıktı. Hiç unutmam o filmi izlerken hissettikler mi? Öyle filmler yapılmalı. Anlatabildim mi? Ben e, diğerleri yapılmasın diye demiyorum. Ama o dediğin gibi o küçük kitlenin işi. Bu konuya nasıl geldik ya? Biz çok başka bir şey konuşuyorduk. Yani, yani beklentileri konuşuyorduk. <gülüyor> ama şu anda mesela o ara sinema Türkiye'de ölü durumda neredeyse. Çok az iş çıkıyor. Arada bir çıkıyor ama çok az çıkıyor. Çünkü ya sanat çıkıyor. Ya felaket komedi çıkıyor, Hayır, daha beteri ne oldu biliyor musun? Arası olmadığı için, Recep İvedik yedi, Şahan Gökbakar'ın şeyiyle de hani bu yangınlarda baya popül, popüler şey oldu ya Destek protestocu. Baya filmi de öyleymiş. Ben izlemedim ama işte o arada olması gereken şey. Komedide çıktı bir anda. Yani değil mi? çok ilginç ama toplamak gerekirse. <gülüyor> evet bir toplayalım. Şimdi beklentileri konuşuyorduk. Ben de seninle sinema ile ilgili konuşurken konuyu başkalaştıracak beklentisindeydim beni şaşırtırsın diye. Hani kalmış bu sinemayı konuşma. Ama bu sinema bayağı konularını bayağı. konuşmak istiyordum. Mesela şöyle bir şey. Başta i̇şte ben sinemayla sıfır alakası olan bir insanım aslında yani sadece sıfır demeyelim yani normal seyirci. Yani izleyiciyim ben. Hani hiç böyle işte şu şöyledir bu böyledir değil. Ben izlerim. İyiymişleri, kötüymüşleri. Takipçi değilim. Iyi i̇zleyicisin. Eee ama mesela bunu sinema ile ilgili bir insanla da konuşabiliyorsunuz. Aslında bunu daha basicleştirdiğinizde yani sinemacıyla konuşulmaz beklentisi ya da işte Sinema ile ilgili çok bilgili o, ben ona konuşmayayım. Yani insansın görüşleri Bunlar olan ayrı bir, şey. hayır görüşleri olan bir insansın. Ben destekliyorsun değil mi şu an? Evet, zevkleri, beğenileri olan bir insansın. Dolayısıyla bir sanat eseri demiyim de de bir filmi de konuşabilirsin. Hatta bu yanlış. Sanat eseri de dolayı... konuşabilirsin. Tabii ki konuşuyorsun. Sonuçta konuşana ne hissettirdi? Hayır konuşamam izlemedim. Ben dedim ki konuşabilirsiniz. Bu çekingenlik, bu karşı tarafa olan önyargısal beklenti. Hatta bence daha çok konuşulmalı çünkü. ...sinemacılar, müzisyenler, her neyse o sanat, edebiyatçılar... ...bir yerden sonra kayboluyorsun. Mesela benim seninle sinema konuşacağım şekilde... ...bir sinemacıyla sinema konuşacağım şekil çok farklıdır. Dolayısıyla bir yerden sonra işte sinemacıyla teknikle boğuluyorsun... ...orada boğuluyorsun, şuradan çıkıyorsun, buradan giriyorsun... O daha günlük tepkiyi unutuyorsun. Asla mi? alman gereken tepki. Evet sen de orada çünkü çok daha içten veya çok daha genel veya çok daha... Çok daha gerçek aslında bence. Gerçek alabileceğin şeyleri unutuyorsun. Dolayısıyla bir anda sana tık... ...vizyon oluyor ya da bir kapı açıyor. Dolayısıyla asıl yapılması gereken o. bunun şöyle bir örnek vereyim. Dalışa gittik biz bu yaz. Benim için başta çok zorlayıcı, ürkütücü Bayağı. bir e, başkankıç da olsa. Senden olmayan sebepler Olsun. Dolayı. Benim için zor bir anda. Neyse biz de yani benim dalışımdan önce iki yıldızlı yani daha iyi, daha önce dalış yapmış insanlarla dalışa giren... ...daha sonra da bizle dalış yapan bir dalış hocamız vardı. Görkem, selamlar falan. Adını hatırlıyor musun? Asla, dile, asla dinlemiyordur da Görkem. Ben de şey demiştim ya işte beline dalış yapmak sana şu an çok sıkıcı gelmiştir. İşte zaten hani çok uğraştırdım kusura bakma falan dedim. Şey dedi bana, yani Esra dedi deneme dalışları daha keyifli. Çünkü bir yerden sonra gördüğün şeyler yani aynı yere de dalıyorsan özellikle. Tepkiler aynı, daha fazlasını görmek istiyor insanlar. Ama deneme danışı yapan ilk kez o şey görüyor. İlk kez o heyecana kapılıyor ve onun keşfettiği şey aslında bir noktada daha heyecanlı bir şey. Onun yani nasıl bebek makuluk. gördüğünde birçok insan heyecanlanıyorsa evet dünyaya gözünü açtı ilk defa olmadığı bir yerde. Hani bir karından çıktı bu. Bence yeni bir şey deneyen ya da o konuyla ilgili çok bir bilgisi olmayan diyeyim. O konuya eğilmemiş insanlar daha çok şey kazandırıyor. Evet. Yani nasıl seni daha çok tatmin ediyor, karşında yaptığı işeden keyif alan biri var. Yani Hı -hı benim mesela atıyorum, belki de Nolan'a bu kadar sinirlenmemin sebebi, onun baktığı açıdan bakmıyor olmam da olabilir. Ama filmini bana izletiyor, bunu unutmaması lazım. Değil mi? Evet, yani şu şöyle bir gerçek var. Gerçekten hitap ettiğiniz kitleden çok aslında genel izleyici, genel olarak hani bunu. ...şey yapan insanlar, çoğunluğun her zaman daha çok söz hakkı olduğunu düşünüyorum. Özellikle de bunu birileri izlediğinde ya da dinlediğinde para kazanacaksanız. Ya mesela bunu yapıyorlar aslında ve yaptıklarında ben sinirleniyorum. Prestij'de de var bu. Sinirleniyorum değil de böyle anlıyorum ama keşke yapmasaydı. Yani her zaman minimum kuraldır yani aslında en geri zekalıya göre yapmak zorundasın. Mesela Prestij'de bütün oyun ortaya, oyun diyelim hadi bütün sır ortaya çıkınca... ...sana dönüp gösteriyor sahne sahne. Evet o gereksizdi He. ama bence. Ama işte en geri oynuyor. Anladın? Şimdi sen evet. ben ne olduğunu anlıyoruz. Ama göstermeseydi ben onu bir daha izlerdim mesela. E gene de izliyorsun Yakalamak. ama evet işte. Mesela onu izle Bu çok var bu Bak, arada. Bak bunu kaliteli Mesela bunu yaptı evet prestijde ama mesela ben atıyorum. Bunu ikinci kez izlemek istedim ki onları ben yakalayacak mıyım şimdi? Çünkü büyük ihtimal orada göstermedi daha birkaç detay vardı. Yakaladın mı? Bilerek yakaladım. Ya öyle mesela ya da bir efekt çözdüğün zaman ben mesela hiç alakam yok. Ben bakıyorum ama bu benim merağımla ilgili. Ben mesela en Bazı sevdiğim... insanlar merak etmiyor. Önüne konsun istiyor ve önüne konmadığı zaman sinirleniyor. O da işte onlar için. Çünkü daha çok bir evet. şey yaparsın. Yine konuyu nereye getirdik alanlar. Ama onu bunu söylemeden geçeyim. Prestij de benim en sevdiğim. Bugün beni seviyorsun, bugün beni sevmiyorsun. Orayı. O çok iyi bir detay. Ama başka bir şey söylemiyorsun. İzleyen varsa, izlemeyen bu, varsa izleyecek. artık spoiler alsa da ağlamasın yani. Yani lütfen. Durma, artık yeter. Mevsiz. Bu hafta ne izlediye geçelim mi? Geçelim artık. Hadi müziğimiz gelsin. <Sülüyor> <Hadi> gel. <Sülüyor> i̇nşallah kamera saçı beni çekmemiş. <Gülüyor> evet, 1899 hala bitirmedik. Bitirmeyeceğiz, bitirmeme kararı aldık. Netflix bile yayınlamama kararı almış. Başka ne izledik? Ben şu an izliyorum, Türk yapımlarını izleyip onlarla ilgili yorum yapmayı seviyorum. Daha bitmedi. Yapıyorum. Ya şöyle bir şey var, ben bir gün gerçekten bir şeye gitmiştim. Sinemada şey vardı, bu film ekibine gelen bir film. 6-7 ülkeden kısa öykülerle veriyordu. Orada şu vardı, bir tane ülke mesela Amerika'ydı. Onlar da işte bilim adamlarının yaratmış olduğu bir şeyden dolayı bir şey oluyordu. İşte atıyorum başka bir ülkenin başka Türklerinde her zaman yöresel olağanüstü hani doğaüstü şeylerden olan bir şeydi. Doğal olarak bu, bu korku ülkenin denk yani. Tabii şey ama zaten korku hepsi. Her ülkenin belli bir şeyden korkması var. Hı. Var bir korku sebebi. Doğal olarak bu ülkenin de bu olduğu için bunun üzerine eğilmesini mantıksız bulmuyorum. Bence çok mantıklı. Ne yani? eğilmiş yani? Yani doğaüstü bir şey var. Ha tamam. Yani doğaüstü bir durum Ciddi var. Cinayetçiler diyoruz. Yok işte işte. Bir kısım yılan, marlar diye geçiyor. Bir kısım da insan ve bir efsane var. Bir kadınla işte bir Uşan mar birlikte ama. olacak. Evet. Ha. Tamam. Filmi anlatıyorsun sen de. Yok. O tamam, filmde gördüğüm için anlat. söylüyorum. Doğal olarak böyle şeyleri yedirmelerini seviyorum ben ve bence gelişim var. Hani Atiye'den mesela daha iyi bu. atiye ben bitirememiştim bile. Ya ben Atiye'yi bitirdim ama... Mesela ondan daha iyi ve ben bazı şey... Yani bir noktada bunların desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü bir şeyler aslında desteklendikçe gelişir. İşte Nolan'ın yeni filminin daha kötü olduğunu biliyorsun ama gidiyorsun. Neden? Çünkü o Nolan kesin bir şey yapmıştır. Ama bazen de bir şeylerin gelişimi için kötü olanı izlemek lazım. Pera Palası izlediklerisini ver Kısmetse olur nasıl gidiyor? Kısmetse olur... <gülüyor> ya hala izliyorum Allah kahretsin ama... Ee, yavaş yavaş sıkılmaya başladım. Oh. Güzel oh. replikte gelmiyor. Evet bayağı ben de. Ya yani bir de eski oldum. sezonlarda bu yoktu. Hep sürekli sosyal medya şöyle işte sosyal medyada şu olmuş yani. Yok bana şu Tam kurgu olduğunu da biliyoruz. Onunla ilgili bir sıkıntı yok. Zaten hani kurgu olmadığını düşünen varsa salaktır. Ama şey yani mesela o kurguda da daha iyi bir oyunculuk bekliyorsun. O da yok. O yüzden Yakın zamanda izlemem herhalde ama bilmiyorum, büyük de konuşmayayım. Ben Tarra'yı izledim senin olmadığın bir gün, 2022'de izleyemedim demiştim. Yani e, galiba 2023'te geliyor Türkiye'ye zaten. Aklım çıktı, özellikle ilk 30 dakikası, yani 30 dakika, 2 saat 40 dakikaydı film, bu arada önce sana sormadım bile izlemek istiyor musun diye. İlk 30 dakika sadece 3 sahne, yani. Ve bu 3 sahnenin her biri de tek çekim. Ve Kate Blanchett yani... Her şeyi alması lazım bu sene, nasıl oynamış bu sahnelerde, nasıl o karaktere girmiş. Filmi 35. dakikadan sonra biraz daha normal bir filme dönüyor ve 2 saatlik bir filmi, aslında şey gibi böyle ilk 35 dakika karakter tanıtımı sadece. Sonra bir film başlıyor ve o karakter başrolde gibi. Çok iyi bir film, inanılmaz beğendim. Gerçekten çok beğendim. Cate ayrı. Film de çok iyiydi. Onun dışında ne izledim? Biz neye başladık tekrar? İzlemiyorsun onu sen sıkılıyorsun her seferinde diye izlemedik onu daha. Alice in Borderland'ı yani bir buçukuncu bölümde izledim. Tamam yani ben izliyorum. Benim sıkıldığım kınasına gene kendi kendine karar vermişsin peki. Hiç bakmıyorsun ekrana ben de kapatıyorum. Yani bazı kısımlara bakmama gerek yok çünkü yani şey değil bir sanat eseri izlemiyorum üzgünüm yani ve bazı insanlar da böyle izler. Bunu kabullen artık. Ki şeye, sen benden daha çok telefona bakıyorsun da farkında değilsin. Şeye başladık. The Patient, evet Steve Carell'in Disney'de. Değilse de affımız olsun. Benim, benim için en güzel tarafı bir drama, psikolojik drama dizisi ama her bölüm 25 dakika falan böyle kısa kısa. 25 tık tık. dakika ama o 25 dakika var ya 50 dakika gibi. Gerilimli geçiyor değil mi? Gerilimli yani her tarafınız şey oluyor. Böyle hani hadi artık ne olacak diye bekliyorsunuz. İyi çekilmiş gibi duruyor. Bekliyoruz yani ben. İyi bağlarlarsa? Evet yani ama heyecan verici. Ee, Last of Us'ı eylem izliyor. Aa. Ben de izliyorum onunla beraber. Hatta izlemediğimde trip yiyorum. <gülüyor> Öyle bir söyledin ki. Bir saniyesini Olmasak izlemesem izleme. sinirleniyorsun. Ama çok iyi. Senle film izlemek dünyadaki en kötü şey falan. Hani dizi, film. Gerçekten çok zor. Çünkü kendisi telefonla e, erkek WhatsApp grubundan 15 dakika mesajlaşıp. Ben 2 dakika telefonuma baktığım zaman. Üh, üh, şu oluyor, üh, bu oluyor diye kolumu. <gülüyor> <hakkıma> ne Ney hangisi? <gülüyor> sok, sok, sok sok sok sok. Yani. Diyecek hiçbir şey yok ya, eylem söyle. planıyla film izlemek çok zordur. <gülüyor> Onunla short serimiz var zaten. Hani de shortlarda %10'unu bile göstermemişiz öyle diyebilirim. Last of nasıl buldun? Ee, ben oyunu oynamadığım için hikaye benim için çok... Film güzel. Kesin. Ama bence oyunu oynayanlar kadar etkilemiyor beni. Okey. İçinde değilim çünkü ve benim için yeni keşfedilen bir alan. Sen şimdi mesela izlerken şey diyorsun. Aa şimdi her şey aydınlandı diyorsun bana. Çok iyi hikayesi diyorsun. Çünkü oyunu oynadın. Benim için evet güzel bir hikaye. Ama senin yaşadığın o e, hayal gücündeki arkasına sığdırdığın hikayeyle bende hiçbir hikayenin olmaması bence ya, bir fark yaratıyor. Benim dediklerim de çok değil aslında. Oyunda sadece çünkü karakterlerin hikayesini takip ediyorsun. Ama ne bileyim işte burada ikinci bölümde Patient Zero yani ilk hasta kimdi, nasıl çıktı ortaya falan onları öğreniyor. Yani onun gibi detaylar var. Yoksa... Şey, seni daha çok büyüleyebilir. Hı. Çünkü sen oyna oynadın. Hı -hı. Sen şu an yeni bir şey keşfediyorsun o oyunla ilgili. Hı -hı. Benim için tamamen bambaşka yeni bir deneyim gibi bir şey. Güzel, Güzel, ben de sevdim. Ama oyun oynayanlar kadar etkilendiğimi düşünmüyorum. Bakalım ilerledikçe takip ederiz yine. Cobra Kai Never Dies, devam. İkinci devam, devam. Başka yani şey kimseson biterken işte bu bazı karakterlere çok sinirleniyorum arkadaşlar izleyin siz de sinirlenin falan. <gülüyor> tamam. Bu ben kadar kaldı mı başka bir şey? Yok Dune okuyorum Dune Dune Dune Dune çok Nasıl? güzel bir kitap kesinlikle okumalısınız. Sadece e, odaklanmakta zorlanıyorsanız odaklanırsınız fakat uzun bir kitap o yüzden hedefinizin Bize... o kitabı bitirmek olması lazım ki o kitaptan vazgeçmeyin. Bir de ilk kitap şey yani çok yoğun felsefe var içinde. Evet yani her dakika bir şey öğreniyorum. İki bölüm sonra ne öğrendiğimi unutuyorum falan. Güzel bir kitap ama yani. Bitirmeyi hedeflettiriyor en azından. O heyecanı uyandırıyor. Evet. Güzel hadi kapatalım TikTok canlı yayınımıza gidelim. Evet hadi gidelim. Artık ara ara TikTok'ta canlı yayın açıyoruz. Genelde benim hesabımdan Esra Enur şifreyle. Benim hesapta da bizim artık da YouTube düşünüyoruz ama onu da bir başaracağız inşallah. YouTube evet ama yani YouTube bir fikir yazmadı yazmadığınız için hiç... istemediğinizi düşünüp i̇zlem kırılıyoruz. şimdi hakkını yemeyiz ama. İzlem çiçeğimiz, izlem ayrı. İzlem bize özel hayatınızda da söyler bunu. Lütfen tamam. e, fikirlerinizi beyan edin. Biz de fikirlerinize yönelik çalışmalar yapalım. Ya Mesela arkadaşlar size şunu söyleyeyim ben kendim yapıyorum bunu kapatmadan önce. Bilmediğiniz çok alakasız. Çok egzentrik ve kimsenin bilmekle uğraşmayacağı bir sorunuz varsa kafanızda, hı hı. öyle çok saçma sapan bir sorunuzu varsa eyleme bunu yorum olarak yazarsanız o sizin için bu gereksiz bilgiyi zevkle araştıracaktır çünkü bütün gereksiz bilgiler şey. eylemde vardır. İlgi çeken bir konu. Işte. Cevaplanmamış sorular da senin için önemli bir sonraki postgece cevaplanmamış soruları olan ilginiz. Neden bir şeyleri çok araştırmak istersiniz? Bunları konuşacağız. Ben karar verdim şu an. Bundan sonra ne konuşacağımızı podcast sonunda söylemek istiyorum. Varsa fikrimi söyleyelim. Var işte. Ben. Görüşürüz. Bye. Bye. Oldu mu?